Merhaba arkadaşlar. Bu videomda e, 2019'da her burcun hangi alanda şanslı fırsatlar yakalayacağından bahsedeceğim. Ve bilhassa özellikle şanslı olan burçların neden şanslı olduklarından bahsedeceğim. Ve size 2019 için hazırladığım videonun ufak bir tüyosunu vermek istiyorum. Bu kısa bir video olacak. Bütün burçları kapsayacak. E, 6 dakikaları yazmaya çalışabilirim ama dakika yazacak kadar uzun bir video da olmayabilir arkadaşlar. Bunu belirteyim. Evet 2019'da biliyorsunuz bizim en büyük <gülüyor> şans gezegeni olarak nitelendirdiğimiz Jüpiter yay burcundaki transitine başlayacak ve dolayısıyla artık müjde yay burçları yılın en şanslı burcu arkadaşlar. Bunu baştan peşinden söylüyorum ve bu konuyu ben şimdi burçlara göre aslında sadece Jüpiter'e esas alarak şanslı noktaları. Paylaşacağım sizlerle. Daha sonra 2019'da hangi alanlarda sıkıntı yaşayabileceğimize dair de kısa bir video çekebilirim. Veya e, burç burç biraz daha detaya girerek 2019'un genel gezegen hareketlerinden de bahsedebilirim. Bu bir ön video olsun diye düşündüm. Evet e, 2019'da koç burçları bilhassa yükselen koçlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu videoları dinlerken öncelikli olarak yükselen burcunuzu dinleyin. Daha sonra eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız ay burcunuzu veya güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz. Ancak %100 belirleyici olmayabilir. Onu öncelikle peşinden söyleyeyim. Koç burcu Jüpiter-Yay transitini. 9. E, evinde yaşayacak ve dolayısıyla e, yeni yerler keşfetme, yeni insanlar tanıma, yabancı dil eğitimi, yüksek öğrenim eğitimi ile alakalı şanslı fırsatlar elde edebilecek. E, koç burçları uzun süredir eğitim konusunda istediği noktada değilse veya yeni yerler gezmek istiyor, gezemiyorsa veya uzaklardan bir takım haberler bekliyorsa bu yılı değerlendirsin diyorum ve geçiyorum boğa burçlarına. Boğa burçları bu transiti 8. evlerinde yaşayacak arkadaşlar. Dolayısıyla 8. ev konuları biraz daha olumlu tezahür edecek boğalar açısından. Başkalarından gelen kaynaklar, miras, nafaka, borç gibi konular, başkalarıyla paylaştıkları ortak kaynaklar, maddi ve manevi kaynaklar konusunda... Şanslı etkiler söz konusu olabilir. Uzun süredir devam eden hukuk davaları varsa, çözülemeyen, girift olmuş bazı psikolojik sorunlar varsa bu konularda e, biraz daha dikkatli olarak şanslı etkilere açık olabilirler arkadaşlar. Ayrıca spiritüel konularda farkındalık konusunda da oldukça gelişim sağlayacaklar. Tabii ki bazı zorlanmalar söz konusu olabilecek boğalar açısından ve geçiyorum ikizler burcuna. Evet, e, ikizler burcu için ee, aslında Satürn yay transiti e, yay burcundan sonra en çok ikizler burcunu vurmuştu. Çünkü tam karşıdan Satürn onlara göz kırpıyordu ve dolayısıyla yükselenlerine, güneşlerine veya aylarına karşı taç yapıyordu. Bu nedenle e, ikili ilişkiler konusunda ve başkalarından kaynaklanan bir takım e, sıkıntılardan dolayı oldukça yıprandı ikizler burçları farkındayım. Ancak artık bu yıldan sonra 2019'dan sonra ortaklıklar, evlilikler Açık düşmanlıklar evinde şanslı etkiler söz konusu. Bu ne demektir? Evlilik kararı vermek isteyen ikizler için oldukça uygun bir dönem. 2019 senesi. Ortaklık kurmak istiyorsanız gerçekten ortaklıklardan ve evliliklerden çok güzel menfaatler elde edebilirsiniz. Hali hazırda ortaklığı veya evliliği problemli olan üstüne bolca sorumluluk yüklenmiş ikizler. Biliyorum geçmiş yıllarda sizi en büyük zora sokan kelime aslında sorumluluk kelimesi olmuştu. Artık bu yıldan sonra biraz daha ikili ilişkilerde görev paylaşımı, e, ortakların ve eşlerin onların yükünü hafifletmesi gibi durumlar yaşamaları söz konusu. Bu yönden birazcık daha üzerlerindeki yüklerin kalkacağı müjdesini verebilirim. Sevgili ikizlere ve geçiyorum yengeç burçlarına. Evet e, yengeç burçları bu transiti 6. evlerde yaşayacaklar. Dolayısıyla yengeç İş arkadaşlarıyla e, sağlık açısından oldukça şanslı bir yıl olabilir. Bu yıl yengeçler çok fazla sağlık problemi yaşamayabilirler. Ancak dediğim gibi kişisel haritalarda, e, bir takım e, natal haritada bazı açılar mevcutsa sağlıktaki bazı sorunları da göz önüne getirecek olabilir. Bunu burada ben genel yorum yapıyorum. E, ancak e, şöyle söyleyeyim çalışma arkadaşları, iş değişikliği, iş ortamı, günlük rutinler konusunda daha çok çalışıp, daha az efor sarf edip daha mutlu olacakları bir dönem olacak yengeç burçlarının. Dolayısıyla günlük rutinler konusunda daha düzenli ve istikrarlı bir şekilde ilerleyecekleri söyleyebilirim ve geçiyorum aslanlara. Evet, aslanlar bu yıl bu transiti 5. evlerinden alacaklar. Dolayısıyla aslanlara aşk gözüküyor. Birden fazla aşk, bol flörtler, Aynı zamanda kendilerini göstermek adına riskli yatırımlar yapmak adına şanslı fırsatlarla karşılaşabilir. aman ha diyorum çok fazla riske atılmayın çok fazla ihtimal var diye kafanız karışmasın ve bu avantajı dezavantaja çevirmeyin sevgili aslanlar. Dolayısıyla çok fazla eğlenceye kapılıp çok fazla rehavete kapılıp daha sonradan bunun ceremesini çekme gibi bir durumunuz olabilir 2020'lerde. Bu nedenle e, hayattan daha keyif alacağınız, daha mutlu olacağınız, daha güzel vakit geçireceğiniz bir yıl olsa da dediğim gibi çok da fazla yükseklerden uçmayalım. Bu Jüpiter'in daha sonra yay transistini bitirip oğlak burcuna geçmesi var. Burayı da düşünelim arkadaşlar. Ve geçiyorum Başak Burçları'na. Evet, Başak Burçları bu transiti dördüncü evlerinden alacaklar. Dolayısıyla e, konfor alanları, güvenlik anlayışları, e, varlıkla alakalı bir takım anlayışları değişebilecek. Belki gayrimenkul alım satımı için güzel bir dönem olabilir. Arsa, ev sahibi olmak açısından, kendi konfor alanlarını genişletmeleri açısından şanslı fırsatlarla karşılaşabilirler. Başaklar çok geniş bir ev sahibi olabilirler bu yıl. O şekilde bir niyetleri varsa ve durumları, şartları bunu müsaitse. Onun dışında aile konularında bazı sorunların büyümesi söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Genel olarak daha konforlu, daha güvende hissedecekleri bir yıl olacağını düşünüyorum. Ve geçiyorum terazilere. Evet, teraziler bu yıl iletişim açısından... Güçlü fırsatlar yakalayacaklar. İletişim sektöründe çalışan bir iseniz gerçekten güzel şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, i̇nsanlarla daha rahat iletişim kuracağınız, insanların sizi de konuşmak için can atacağı, daha pozitif, daha olumlu olacağınız bir dönem olacaktır e, sevgili ikizler. Her şeyi daha kolay algıladığınız, daha rahat ilerleyebildiğiniz bir yıl olacak. Ayrıca kardeşler, komşular, kuzenler, sık görüşülen kişilerle de ilişkilerimiz olumlu olacaktır geçiyorum akreplere. Evet akrepler. Biliyorum Satürn'ün yay transiti aslında sizi doğrudan olmasa da dolaylı olarak çok vurmuştu ve maddi açıdan uzun süredir yaklaşık 4-5 yıldır bir takım sıkıntılar çekiyorsunuz. Kendi özgüveninizin yerle bir olduğu bazı durumlarla karşılaştığınız, krizlerle karşılaştığınız ancak satürn yay transitinde maddi olarak gerçekten bazı şanslı fırsatlarla karşılaşacaksınız. Kazançlarınızda artış olacak. Belki iş değişikliğiniz olacak. Özgüveninizin daha yükseklere tırmandığı o eski akrep günlerinize geri döndüğünüz ve bazı konulardan artık kendinizin de bazı şeyleri başarabildiğini görebileceğiniz bir süreç başlayacak sizin için. Şans açınız dediğim gibi maddi ve manevi kaynaklarınızda olacak sevgili akrepler. Ve geçiyorum yaylara. Evet 2019'un en şanslı burcu yaylar. Artık uzun süredir verdiğiniz mücadele, emekler, stres, sıkıntı yaşadığınız talihsizlikler son buluyor. Ve e, eski şansınıza yeniden kavuşuyorsunuz. Eski enerjinize yeniden kavuşuyorsunuz. 2016-2017 yıllarında, 2018 yıllarında ettiğiniz ne varsa artık biçme zamanı umarım güzel tohumlar ekmişsinizdir. Ve bu yılı oldukça verimli bir şekilde değerlendirirsiniz. Sevgili yaylar sizin şanslı olanınız her alanda şanslısınız. Dolayısıyla karşınıza çıkan şanslı etkileri lütfen bu sene içerisinde değerlendirin diyeceğim size ve geçiyorum oğlaklara. Evet, sevgili oğlaklar, bu yıl sizin şanslı etkiniz 12. evde olacak. Dolayısıyla siz ruhsal anlamda ee, ve aynı zamanda Kuzey güney ay düğümlerinin burcunuzda olacağını düşünürsek bazı zorlanmalar yaşayabileceksiniz 2019 yılında ancak jüpiter 12. evinizde bir rahatlama meydana getirecek manevi anlamda daha geniş hissedeceksiniz kendinizi belki kendinizi biraz daha maneviyata çekecek daha içsel bir yolculuğa başlayacaksınız sevgili oğlaklar dolayısıyla aslında güney ay düğümünün burcunuza gelmesiyle beraber jüpiterin de orada bulunması sizde gerçekten çok olumlu bir şekilde etki edecek bir durum çünkü güney ay düğümünün şanssız etkilerini jüpiterle e, telafi edebileceksiniz ve e, bu yıl kendinizi rahatlatmak adına medete etmek adına huzuru bulmak adına daha güzel adımlar atabileceksiniz ve geçiyorum kova burçlarına Evet, sevgili kovalar. Bu etkiyi, şanslı etki 11. evinizden alacaksınız ve dolayısıyla çok güzel sosyal çevrelere girebilirsiniz. Gelecek hayallerinizi gerçekleştirmek adına güzel fırsatlarla karşılaşıp çevrenizde, sosyal çevrenizde size bu fırsatları karşınıza çıkarabilecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal çevreniz oldukça olumlu ve pozitif olacak. Belki farklı bir sosyal çevreye gideceksiniz arkadaşlar. Kariyer hedeflerinizde ve gelirlerinizde artış yaşamanız mümkündür. Umarım her şey Gönlünüzce alır. 2018'de siz de çok yorulduğunuz kovalar ve 2019'da dediğim gibi bunların meyvelerini sosyal çevrenizden alacaksınız ve geçiyorum balıklara. Evet e, sevgili balıklar, <gülüyor> Neptün'unuz zamandır, burcunuzla her ne kadar burcunuzun yönetici gezegen olmuş olsa da kafa karışıklığı, kafa bulanıklığı ve bazı durumlarda e, dengesizlikler verebiliyor sizlere. Siz bu şanslı etkiyi kariyer konusunda alacaksınız sevgili balıklar. Birden fazla kariyer fırsatı elde edebilirsiniz. Çok güzel iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Otorite baba figürleriyle güzel iletişimler kurabilirsiniz ve gerçekten çok etkili, yetkili insanlarla tanışıp güzel şanslı kariyer fırsatları elde etmek açısından lütfen 2019 yılını değerlendirin diyeceğim. Evet arkadaşlar genel olarak 2019'da her burcun hangi alanlarda şanslı olduğunu izah etmeye çalıştım. Ee, dediğim gibi yerler öncelikli olmak üzere her burcun aslında Jüpiter'in geldiği eve göre bazı şanslı etkileri var. Ancak haritanın geneline göre tabii ki bazı zorlanmalar da meydana gelebilecek. Ben şu an bu videoda bunlardan bahsetmek istemedim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.